2019 Antalya Kumruca B ee, Konak. B Konak'tayız. Bay, e, bayram, bayram Bozkaya. Bozkaya rekor gelişim müşterimiz yanımızda. Eee Bayram buranın muhit olarak ismi nedir B Konak'ta? B Konak Resiller Asman Sokak. İcet tarlası yani. Şimdi burada eee arasında rekor gelişim ürünümüzü kullandık. Evet, kullandık. E, çeşit olarak neydi çeşidimiz? Elika. Elika çeşidimiz. Kullandıktan sonra neler oldu? Ne değişim oldu? Ya kullandıktan sonra önce tepe sararması oluyordu. Tepe sararması en, en, yani şu evet, uçlarda. Evet, uçlarda sararma oluyordu. Sararma. Şu an evet. var mı yani herhangi bir şu sararma? Anda, şu anda yok. Şu anda yok. Şu anda yok. Peki e, mahsul anlamında mahsulde? Mahsul verim e, iri. iri. Şöyle gösterelim şuradan. İri, iri mesela Şöyle gel. Şöyle bir yakına gel. Ben... Çeke çeke gelelim. İri. Yani Dan Daneli. çeşite göre taneli, e, şuradaki mesela, şu irilik evet. ve standartlık da var görüyorsanız. Aynı. Aynı yani öyle. domatesin şey anlamında evet. standart geliyor. Gidelim şöyle göstere, göstere. Gidelim. her. Şimdi Gidelim. burada yaşadığımız en büyük sorun tepe sararması dediğimiz evet. bu uçların, evet. sararması. uçların sararması bu sararmasıydı. Başlıca sebebi oydu. <gülüyor> ıı, ilk şey. Buranın dikim şeyi ne zaman? Burası... tarih 10 Eylül burası. 10 Eylül. Evet. 10 Eylül'de e, dikim yapıldı. Şimdi şöyle tepelerden de gösterelim. Şimdi bitki aynı zamanda üstten de yürümeye devam ediyor. Evet. Şöyle. Mesela şu şekilde. Depesi mesela tüylü ağacın. Tüylü. Şöyle yakın gösterelim. Evet. evet. Tüylü olması zaten ağacın sağlıklı olduğunu sağlıklı gösteriyor. gösteriyor. Hı -hı. Ee, şöyle gidelim biraz daha. Gösteri göster. En azından çeşitle ilgili, verimle evet. alakalı bir şey fikir olsun. Aynen olduğun... Şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Topraktan. Bahsedelim toprakla ilgili bir gözleminiz var mı? Burası nasıl bir topraktı? Şimdi ee, burası e, burası e, taban toprak dediğimiz yani mesela suyu tutan suyu tutan bir toprak. Evet. evet. Burası suyu tutan. Diğer sera e, şeyli taşlı. Peki şu an su emilimiyle ilgili bir sorun var mı? Suyu emebiliyor mu toprak? Tabi gevşeme sağladınız rekor gelişim o toprak konusunda. Yaptı tabi. Yaptı. Şimdi <gülüyor> bir de şu var <gülüyor> mesela normal döneme göre şimdi taban olan yerlerde e, Suyuttan bir yer, sulamayla alakalı bir tasarruf da olması gerekiyor burada. Tabii canım şimdi örneğin şöyle mesela, e, biz buraya önce e, ne yaparız? Havtalık su verir mesela. Evet. Şimdi e, daha fazla 10 güne vermesek de bir şey olmuyor yani. Yani sulama aralığı uzadı. Evet. evet. 10 yani on, ondan de... bahsetmek evet. istedin. Yani suyu e, toprakta su, nemin korunması e, şeyle... Burada sulama sayınız azalıyor. Evet, Burada şu, şu şeyini... konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Mesela buradaki bu tip yerlerde toprağınızdaki bu değişimden sonra sulamanızı bitkinin ihtiyacı ve toprağın nemine göre yapın. Yani Aynı. standart Tabii neyse ol... bir önceki yıla göre devam etmeyin. Çünkü toprakta o ihtiyaç oluşmayacak. Biz zaten önce var. abinin tavsiyesiyle yaptık Hı -hı. bunu aldık. Tabi taşlı yerlerde bu ta toprağı kaba tutacak. Kaba tutacak. E işte, e Şimdi yan tarafta da bir seramız şey, şey var. Evet. Oranın tarihi biraz daha şey. Or, orası 25 Ağustos. 25 Ağustos, burası da Eylül dönemi dikimi. burası. Mi? Ee, sonuç itibariyle burada. Bu, bu, bu. Burası sezonluk bu. sezona gidecek. Evet. gidecek. Ee, Çeşit olarak elik açısıdır. Eli şu kaç an şu ana kadar verimden memnun musunuz? Yürüleşme yani, zaten bu. yaptık. Evet. Tane olarak toplanıyor. Daneli halde bir sıkıntısı yok. Sıkıntı yok. Kızarma evet. sorunu var mı? Kızarmada Herhangi zaten şey. hiç yok. Hiç yok. Ee, zaten Kızarmada, bitki pro. kendisi evet. de yürüyor. Kızarmada. Tavsiye ediyor musunuz Beykonaklara? Tabii tabii. Özellikle tabii, Beykonak, mümkün. Kumluca, Antalya bölgesi, ee, diğer illerde. Abi, ben biber vazgeçtim. Biberden Biberden vazgeçtim. İri domatesden de vazgeçtim. vazgeçtiniz. Ama burada bizim de ekstramız rekor gelişimin yerleştirmesi size burada büyük bir avantaj sağlamış oldu. Evet. Donajda evet. özellikle. Yani şimdi herkes bir beş dönüm, ara, beş dönüm... Şöyle bir gösterelim şuradan biraz daha. En yani azından şey yani var. her <gülüyor> noktada her yerde aynı şekilde aynı, gidiyor. Aynı yani bir seranın belirli bir noktası değil. her Şöyle alttan da şöyle bir çekelim. Şuraya doğru gösterelim. Rekor gelişimin işçiliğiyle alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? İşçilik abi işçilik şöyle bir şey var. İşçilik e yani uygulaması konusunda bir zorluk yaşadınız e mı? Yok öyle bir Basit. işçilik. Basit. Sadece bunun e İlk ilk zor şeyi budası, hani. Yok yok yo, şey anlamda. Bizim rekor gelişim ürünümüzü yok, yok, buraya uygularken yok. serada. Yok aslında, e, bir şey. Kısa bir sürede uygulayabiliyorsunuz. Tabi. Herhangi bir ekstra bir şey getirmiyor. Hayır. Ondan sadece, bahsettim. Sade rekor gelişim attık biz buraya. Hı -hı. Başka bir şey kullanmadık. Samra kullanmadınız. Hayır kullanmadık. Kullanmadınız. Ee, biz teşekkür ederiz. Hı, Var sağ... mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? Sağ olun. Şu anda biz e, bu ürünle biz kullanmayan arkadaşlara da tavsiye ediyoruz yani. O anlamda Hı. biz de size teşekkür ederiz, servizi gezdirdiniz. Abi. Şöyle bakalım ekranımıza.